Evet Arkadaşlar Ben Yaptım Evet Gerçekten Ben Yaptım Arkadaşlar Markette Oyun Game Including asop. İse i̇şte. İngilizce Türkçe Bir Arada Bastard Ayarlar İyi, Öyle Ayarlar Açıklıyorum Ben Bir Daha Ayarlar <gülüyor> Açıklıyorum geliyor ayarlar geliyor bir dakika hemen geçeyim arkadaşlar böyle böyle kısa leveller var bir dakika böyle bir özel levelimiz var arkadaşlar diğerlere sürpriz kalacaktır evet mrcayrovic edgmail.comdan yazabilirsiniz arkadaşlar ben de istiyorum diye marketlayam evet Hadi. Kamerasız olan videoya geçelim. Buradaki videoya. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha detaylı daha detaylı göstermek için marketler. Ayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada arkada tebrikler bilmem ne Evet daha tezale markette oyun açıyoruz markette oyun alıyor basket var yine var ben anlayacağım göstermeyeceğim ayarlar var ne var ilk leveller kaçı kadar onu da söyleyeyim arkadaşlar Hediye kadar. Şöyle bir yazı çıkıyordur. 24 elmas verene. 6 bölüm hediye. 7 elmas hediye. %3 bonus var. 6 bölümün hepsinde %3 bonus var. Onu satın almadan o levelleri oynayamazsınız. Koygun malzemeleri var. Ah. Karpuzdan kas var. Pane elması çevirebilirsiniz. Soygun görevi örneği var. Boz çabası var. Evet daha bir sürü şey gelecektir arkadaşlar. Keşke bu yırtılmasaydı. Bir dakika atalım. Evet arkadaşlar. Like atmayı, asaldan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Markette dıt. Evet, Markette oyun. Merhaba arkadaşlar, küçük bir sürprizim olacaktır, izlemeyi unutmayın. Ya yine ters göster, İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet. Bakın parmaklarıma yapıştırıcı oldu. Bunda da var arkadaşlar. Bakın yapıştırıcı izleri. Evet arkadaşlar. Türkçe'den Rusça'yı çeviriyorum. Burada işte Rusça şeyler var. Bakın. Yani Türkçeden Rusya'yı çeviri alın böyle oldu işte. Baya böyle arkadaşlar. Çok zor çalışıyorum. Yapıştırının içine bakın. Hala geliyor ya. Bakın. Bunun içi bile, kabağı bile bakın. Ya, bak. Öyle hiç görmedim ben neyse. Like atmayı, sağdan abone olmayı unutmayın. Görüşüm üzere, bye bye arkadaşlar annem çekiyor evet benim şöyle şeylerim var parmaklarımda şimdi yani çok zor yapıyorum be bunlar çok küçükler yani çok küçükler yani büyütmeyi unutmuşum bir eksikim var yani parmaklarıma parmaklarım iğrenç durumda Parmaklarım iyi nasıl arkadaşlar yani gerçekten küçükler yani bu kadar yani bu kadar büyük değiller arkadaşlar yani şöyle falan gerçek fotoğrafçısı onun gösterim bu kadar büyük değiller yani yani bir de eksiklerim var dedim bunlar katılmaya sardına abone yanısmayın görüşmek üzere bay bay Merhaba arkadaşlar özel salgın görevi önemli nasıl geldim Hoş geldiniz. Burada bir hırsızlığımız var. Burada bir polisimiz var. Burada bir sınırı var. 80 arkadaşlar. Göremiyorsanız daha çok göstereyim. Evet arkadaşlar. Evet. E, şimdisini gösteremeyeceğim. Üzgünüm arkadaşlar. Ve yeni bir şey geliyor. İki tane. İkincisi bu. Arkadaşlar hani bilgisayarlarda falan olur ya. Anlış mı yapmışsın? Lan girişi Benim oyunum internette. Orijinal. Orijinal lan girişini göstereyim. Bu orijinalden girişe. Bu da şimdiki. Şimdiki lan gerisi. Hâkim ne kadar değişmiş. Neyse arkadaşlar. Like atmayı, sabdan abone olmayı, unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.